Selam herkeseez ben Roygo merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyi mi teşekkür ederim bugün saat 1'inde video çekiyoruz nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim bugün size yine badwars eee ya var değil de yani suncak falan varsa yani sen çoğu oyuncuda da yani ona göre bir söyleyeceğim bir bakayım dur bir Mesajın mix olmaz. Hmm, ben buut patız oynuyoruz. Ben buut patızle yapam. Evet, <gülüyor> patız olmaz. kişi oynayalım. kişi daha iyi. Takım yapalım. Pembe seçelim. <gülüyor> eee Bekleyelim arkadaşlar. beklemeyelim, parkuru yapalım. Burada bir kişiyiz. Tam parkuru yapalım, adamlar katılanı kadar. <Gülüyor> Arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Eğer e, Discord sunucunu katılmak isterseniz e, profilindeki sağ altta bulunmakta. Yani profilindeki o üstte büyük resim var ya, onun sağ altında bulunmakta. Oraya tıklayarak direkt Discord katılabilirsiniz. Hem moderatör seçimleri başlayacak. Belki siz de alabiliriz. Arkadaşlar Herkesler... bekliyorum o gelen yok giden yok. Ben çıkayım. Başka oynayalım. sizi daha çok sanana. Tek sola girelim. Mikrofon açık değil mi? Sonra şu Brawl Stars arkadaşlar mikrofonu kapatalım çekmiş bir bakayım açık mı açık tamam tam dört oyuncu zaten gideydi gide artar hop böyle buldum oğlum parkur benden soruluyor ya lan Aa, yakında shortlar çekmeye başlayacağım o YouTube short var ya YouTube shorttan ee, bilyalar atacağım hem sizi görmeniz için Hem de Keşfetimiz Kötü olmaması için Hala bekliyoruz Bekleyelim Arkadaşlar gelecek gibi değil bu Katil yapmam sonra ne yapalım düşünürsünüz. Farklılık olsun. Katil kim mi yapalım tamam da yoksa katil kime geçerim zaten içinde vardır bence. Şundan Among, among Us, us. us. Among tamam 7 kişi zaten. 3 kişi gerekiyor. Videodayım inşallah imposter olurum. Ya da ben niye Among Us virus çektim ki bende random'dan sıkıldım. Neyse boş verin. Bir dakika Among Us fan de bilmiyorum. Arkadaşlar e, Twitch ayınları da başlamayı düşünüyorum. O kadar ama değil. Yani tam emin değilim. Eğer izlenirse başlarım. Ben niye F5 yapamıyorum? herkini görmeyelim <gülüyor> e ben kendimi iyi göremiyorum bade şöyle bakarız iyi e, Bizim tamam. şşş ben rengim <gülüyor> imposter mı aman. aman aman Oğlum tekli imposter lan videoda imposter gelmesi Sakın düğümeye basma abi. Tamam adam öldürdüm şimdi. Adam öldürmüş. Çok güzel. Ha şimdi biraz da sarı dolu. Biraz ımbızlermişik bir daha. Kimi buldu? Bilmiyorum. Kim? Tam doğru değil. S Salak. Şeker mamut mu? Mamut kim lan? <gülüyor> Sabahatıcı ben admin dedim. Kalverengiyle görev yapıyordum. bingus ee, değil. Bin buz. Yalancının ama iyi yaptıkları bence arkadaşlar iyi de ya. Arkadaşlar yaptıkları iyi dediğim bir arkadaş söylemiş. Şurayı şey hayır arkadaş söyleyerek olmaz yani hile sayılıyor. Hile sayıldığı için bence asılması lazım. şimdi kusuramaz. Yeşil kesmeyeceğim. O benim melek koruban olacak. Görev yapalım. Bir. Bir. İki. i̇ki çünkü arkadaşlar vururken. ikili kesti went Tamam aferin kızım Sonra went'le diyelim gri kesmemen lazım aga gri kesilirse çünkü dedik benden şüphelenecekler kalemleri demek çok kötü demek <Gülüyor> kırmızı şey gri kesinlikle kesilmemesi lazım kesilirse arkadaşlar bildiğiniz gibi Büyük sorun olacak çünkü Kişi şey yaptığı gibi <gülüyor> lan bana inanıyor Kesmemiz lazım gri kestan düşü ki bana yol herkes. Hadi bakayım gigi mi gigi gigi. Dişi onun içine gigi. Kusursuz işte, ez ez kolaydı. Benim rengim var ya yeşili. Yeşil değil ya sarıydı ama yeşil yapalım artık ama bu oynamak kalmış arkadaşlar. Umarım da eğleniyorsunuz. Dur. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi Grimette gel be. Dur dur ben Gri takip edeceğim. <gülüyor> ben Gri takip edeceğim. Gri Gri. Pum pum. Da da da dududun dun dun dudutak dun dududun dun dun dun dun beni rahatkri aa ben ben bir iki tane şey yapayım çünkü adam ellerini kullanmadı böyle böyle yapıyor normalde herkes Gri'yi fake dust diyeceğim. ama onun için iki görev yapmamız gerekiyor galiba. Bir deneyelim. İki görev bitirmem lazımmış. O gri'yi bana suçlattı dedik adam. Şöyle diyor. İnposter'mış. Tamam. Meteorları durdurmamı istiyor. Hemen durduralım sonra hemen o adamı durduralım. Bir. Koş koş koş koş koş koş Gri fake Gri Gri, gri. Ben gri diyorum çünkü fake task, aga hiç ellerini kullanmadı yani. Bana göre gri. <Gülüyor> Muhtemelen sarıyla, yine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adam mı bedo kral adamsın burada yani adın da kral ama sen daha kralsın Bedo kral <gülüyor> ismi yok ağlıyor şu an muhtemelen ismi yok imposter İki imposter var o zaman açıkçası yanındaki o kişi olabilir belki göre değilse Mustehana ben değilim ben değilim <gülüyor> tamam asın beni <gülüyor> ama hiç eldiveni kullanmamışlar. Yani, ne Neyse ben astımlar. Bir çok bir şey Jeneratör erkekler. Jeneratör çalışıyor katil ansızla ne oluyor lan? İnsan ölüyor. <approximation> bas bas bas bas bas bas. Ya beni bana vereceksiniz verin ya. Niye sarı beyaz suç attı? Ben haberleşmenin aynısını tekrar yapıyorum. Çaksan az ink değilim. Ölensiz olursunuz diyeceğim. Kaybeden dur kaybeden Olur, sınırsız. Az önce imp olma olasılığın düşük diyordun. Hıhıysın. Ya ben hadi. Tın tın tın tın tın tın tın tın tın dur. 1 2 nerede? 2 yok. Ha, buradaymış 2. 3 nerede? 3 nerede? 8 altı, 9 3 dört, 5 6 yedi, 8 sekiz, sekiz, dokuz, on. Çok karışık gözüküyor çünkü. Tek bakmak zor. Arkadaşlar İzmir'de çok sıcak ya. Gece bir hala sıcak. Sarı pembe kovalar. Tembe imp önünde kimle de, hem de in, min, Bak Yel yani nuzo bak görüyor mu? Yani ya bence IQsuz ya evvel arkadaşlar. Baksana adam mal gibi beni astırdı. İşte videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.